Bismillahirrahmanirrahim Sayfa Allah rahmet eylesin Ebu dedi ki Fema kavlüke diyor ki yani şu şekilde konuşan veya düşünen veya şu şekilde rivayetlerde bulunan İnsanlar hakkındaki sözünüzle görüşülür. İmam Mina, mümin ida zena günah zaman bir iman bir iman başından çekilir. Yani yuhlaun gamis Yani göndeyin çıkarılması gibi iman başından alınır çıkarılır. Tümme ida tabel tövbe ettiği zaman, yani günah işledikten sonra tövbe ettiği zaman. وعيد اليه ايمانه Ondan sonra ايمانه geri döner. Ee fi kalbihi veya diyelim tasdik tasdik olması lazım. fi yani tasdik Yani bunların sözünde e, tasdiklerinde yani inanmalarında şüphe eder misiniz? Fe in ve sattakta kabulün, eğer sözlerini onaylarsanız, <gülüyor> tekrar zaman haricilerin sözünü benimsemiş olursunuz, söylemiş olursunuz. Ve inşekte kabul edin, şayet onların dışında şüphelerseniz, <gülüyor> haricilerin bu işinde şüpheye düşmüş olursunuz. Ben diyor varar yani o adliği e, yani o İbnü'd-Dîn'in açıkladığımız üzere dönersiniz. E, de, e, oradan dönmüşsünüz ve in katavlahu sözlerini yalanlarsanız kan diyorlar ki ente tekzibu bi kavli n-nebiy sallallahu ve sellem ne diyorlar çocuklar? Bu suç siz peygamberin sözünü yalanlamış olursunuz. Ve innahum ra onlar şunu rivayet ediyorlar, yani falanca adamlardan rivayet ediyorlar, hatta yani bu ta Hazreti Peygamber'e kadar uzak bir silsile de bir takım davilerden rivayet ettikleri bir şey. Yani bu bir hadis olarak geliyor. Yani siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani zina işlediği adam iman çekiliyor, tekrar dönüyorlar. E, imana da çok şeylere ters. Yani bu sözü kabul ederseniz söylemiş olduğunuz, açıklamış olduğunuz makyaj düşecektir. Kabul etmezseniz, pek aşağıda, inanmamış olacaksınız. Ne, ne diyorsunuz? Son mantığı anlaşınşallah. Hızlı mı gidiyor? Hocam. Evet. Hocam hızlı bir bana geliyor acaba? Bilmiyorum ki. Ah, sen. Ne? Ya buradan bütün nesneler sonra açık gözüküyor. Ee, kontrol edin, bakalım ya arayayım ben. Evet, Galal alimu rahimahu. Bu arada İmam Azam Allah rahmet eylesin, dedi ki, bu kedi bu ha Bunları yani bunların düşünceli kabul etmem. Velaykunu tibi lai. Ne diyelim? Yani burada Buradaki yalan alan bu adamların sözlerine olan bir yalanları, yalanları. Ne diyelim buraya? Aleyhi. Bir gün kelimesine bir bakayım. Tressür etmek olur. Yok etme, helak olma cevap gerek. Neyse yani e, bu adamları yalanlarım. Tamam mı? E, bunlara karşı cevabımdır. Tekvil yani Vela <gülüyor> yakunu dedi ya Vela yakunu tekviben lin sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu adamların bu adamları yalanların bu adamların bu görüşlerini kabul etmem ama benim bu adamların görüşünü kabul etmemen Hazreti Peygamberi yalanlamak, bunu kabul etmemek değildir. Şimdi şu bir hadis rivayeti olarak nakledildi bu. Şimdi bununla ilgili bir not var. Onu bir okuyayım arkadaşlar önce. Diyor ki Ahracehul Hakim hakim bunu çıkarttı. Yani bu hadisi e, tahrit etmek şeyde de kullanılıyor hadis literatüründe. Bir lafzın garibinin yakın bir sözle minhada bu kim fi senedi fakat bunun senedinde Abdullah binül Velidül et atijbi ye bir esvadi ve kat tağfahu ve kat tağfahu atara kutniyö atara kutniyö davan zayıf ve kâle, bunun hadisi e, Ve. hadisi Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve ibnu ee, ibnu İbn hacir dedi büyük -e bunu buna yetişecek kesinti var benim yüşür ila zehabi buna işaret ettir kesilmiyor diyor şimdi normal açılıyor normal yani çok da istediğiniz gibi değil ya. Yani. hep evet, bağlantınızla olabilir böyle internet bağlantısı yeni yapıldı şeyi de yükseltildi ne biler da yükseldi bilmiyorum. Bir zaman eee gider. Böyle bir diyor. İbn Şamlı değil Kemal Muhammed Hakim, hakimin an Abi Abi ve ma'in ila Allah'u kim la ilahe illallah der ise tehelel cennete cennete gider ve in zana in serika. yani zina etse de hırsızlık yapsa kim la ilahe illallah diyorsa yani zaman yani bunlar arasında bir takım sıkıntılar var hadis-i ubadetil yani ubadenin de atıyım şerhalde mübaya kısmında ve ahiruhu sonra da şöyle ve men fa'ale şey'en minze kim bir şey yapar ise ey yani zina ve serikata yani zina ve zina olduğu için e, dünya cezalandırılır. Fakat kafaretin, kafaret كفارت, bu da kefaret olur. yok. Her kim cezalandırılmazsa bu şuna günah karşılık. fakat Bunun bunu inşaAllah olmuştur. İnşâAllah Allahü Teala affeder, azab eder. Fi gayet sıhhat sıhhat falâ yunahiduhuma. Ee, Hadiyesi Hakim, nadevi bakayım tartışmak karşı olmak. Evet. Yani bu e, ikisiyle çeliş diyebiliriz arkadaşlar. Ben gelince la yani zina. O halde zina etmez. Size gelince am abi hureyde. Bu cumhuri ecma nezdinde bu tevil edilebilir. Bu muhalefeti zahiri manahu manası itibariyle icma eti zahifetinden dolayı tevil edilebilir. Alâ ma fi fethil beri Fethul bari isimli eserde geçtiği güzel. Alâ en fi senedihi bunun senedinde vardır. Yahya ibn-i Abah ibn-i Bekîr'in Yahya ibn-i Abdullah vardır. Mimmen la ki bu kendisiyle delil getirilen bir adam, Abu Hatim. Abu Hatim, bunlar hep söylediği şey, hadis salimler, arkadaşlar. Abu Hatim'in kendisiyle deli getirdiği bir adam. Fakat <feyle> mesai de bu adam zayıf görünmüştür. Fela Yunahiydu ve tartışmıştır bu noktada ma geç üzere. Bel en bazı ba'du ehlil ilmi, mine Seleften bazı ilim ehli, onu kabul etmemiştir bu rivayet. En yakına sallallahu Yani bu rivayetin aziz bir rivayetleri geldiğini kabul etmemiştir. Kalehu, dedi kemâ, Haca İbn-i Hacer'in, ee, i̇bn Hacer'in anlattığı gibi rivayeten, An-ibn-i Cerir'in tabi, haberi den, anlatır. Ve emme hadis krimete, ya yani bütün e, bu bu, bu hadislerin elim yani cehvet ve me hadisin kıymata iklimen hadis mecanza fa bu harici mantığında bir hadis de yani teyidi yu'al bihi mes'abın teyid ettiği şekliyle kabul edilmez diye Evet devam edelim inneme yekunu tezkimu li aleyhisselam yani Hz Peygamber'in sözünü yalanlamak ancak şöyle olur. Yan yekulu ene kezbül kavlün nebiyilallâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani halk bir adamın ben Peygamberin sözünü yalanlıyorum demesiyle olur. E ammâ izâl şu adam fider ise enemü ve ben zatînin şöyle her şeye inanıyorum. İnanan biriyim. Gayrı annem. Yani Hazreti Peygamber yanlış söylemez. Her şey ben inanan bir insanım. Fakat şunu da belirteyim. Hazreti Peygamberin ağzından yanlış bir şey çıkmaz. Sülüm ifade bir şey çıkmaz. Kur'an'a yani Kur'an Kur aykırı bir şey çıkmaz. Yani anlıyoruz. Yani şu ne olursa olsun bütün hadisiyetleri yüzde yüz hadis peygamberin ağzından çıktığı şekliyle genel bir kabul. Yani hepsi bir ihtimal var. İhtimal olduğu için ne demektir? Ee, yani veya hiç olmayabilir demek. Dolayısıyla ondan gelen burada böyle bir ince ayrıntı görüyoruz. Ona nispetlen kabul etmemek hadisiyatı kabul etmemek değil. Ama açık, net, bize, peygamberden ulaşan kesin Kur'an-ı değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim adam kabul etmiyorum o noktada gider. Yani mümin deme şansımız olmaz. Ama hadis-i var, durum söz konusu değildir. ve Burada çok bir şekilde bu hususu ne yapıyor? <gülüyor> bu söz e, minhu ondan, ondan gelen bu söz huve tasbibu bin nebiyyi ve Kur'anı ve kişiden geldiği işte Hz. Peygamber'in gelen yani Hz. Peygamber'in söylediği her şeyi ben tasdik ederim inanırım. Fakat benim peygamberim yalan söylemez. Ve Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir şey söylemez. Herhalde buna işaret ediyor. Bu nedir? Kişinin bu sözü Hz. Peygamber'i tasdik etmek Kur'an-ı Kerim'i de tasdik etmek. Ve tenzihun lehu onu münezeh kılmaktır, veriyi kılmaktır. minel hilafi ala kur'an yani Hz. Peygamberi Kur'an'ı muhalif muhalif olarak göstermekten tenszih etmektir. Yani bu şöyle de diyebiliriz, bu bir anlamda peygamberi seven bir insanın söyleyeceği bir söz. Yani peygamberi Hz. Peygamberi seven bir insan onu sevmesinden ötürü o kadar dikkatliydi ki ona gelen her sözü direkt kabul etmedi. Ne yapar? Alır, araştırır. Hani gerçekten böyle şimdi söylememiş. Bütün bir şeyler söyler diye burada ne gösteriyor bize? Usul gösterir, yol gösterir. Kesin nokta. Minav halafen nebiyel Kur'an'a. ki Hazreti Peygamber'e muhalefet etmiş olsa idi. Anası geçiyor onu sözü. Ovulumuz, ovulamız, öyle doğru olmayan bir sözü atfeden, yani Allah adına atfeden, Allahu, <gülüyor> Allah onu ne yapmaz, kendi başına bırakmaz, hatta ya kudümümi, onu, şart amarından <gülüyor> o kesim, ne demektir? Adımlar. Saniyeler içerisinde ne yapar? Vücudu boşalır ve düşürür. Yani Allah kendisine yalan atfeden bir kimseyi bırakma. Yani hangi anlattı? Yani peygamber kimliğiyle özellikle? Çünkü Allah'ın mesajını getiriyor. Onun için çok hassas bir nokta. Yani Allah'ın adamları seçmiyor. Kendisine yalan uydurabiliyor. Adamları ne yapmıyor? Çok hassas <gülüyor> Yani özelliklerinde yalan uyduracak bir adam olsaydı Allah Teala yapmaz, ona izin vermez. Onun işini bilir. Tama qala Allahu azza ve celle fil Kur'anı Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir gibi ve yani şayet Hz. Muhammed bize eee Bizim adımıza diyor çoktan keser atardı. Föme min min ahedin ama hacizi. Siz biz bizi ne babazdınız? Emiriz. Ve Nabi yani Yüksel Allah'ın sevganbiri, yuka yuhalik Allah Taala. Yani Allah'ın elçisi sevganbiri, Allah'ın kitabına muhalefet etmez adam ve muhalif kitabı Allah Allah'ın kitabı lif olan. Yani ona ters düşen, onun aksini söyleyen <gülüyor> ne yakuyu ne bir size bir hikaye daha Allah'ın kitabını alıp düşen peyzaj olamaz. Böyle güzel bir ülke yani şimdi burada itikat, akide, onlar da burada ne var? Usul ilmi var, değil mi? Ee, yani yer, yer hadis ilminden bile burada var. Şey, yani çok interdisipliner birleşimini burada görüyoruz. Emanife zamanında eee ne deniyor? Fıkıh denildi değil mi? Bütün hepsine. Bir ayrım yok yani tefsir, hadis, ne bileyim tasavvuf, kelam şeklinde bir ayrım yok. Yani bu ayrımı ilk yapan kim? ehl Yani bunu yanının üzerinde metinlerde de göreceğiz. Yani en konuşulması gereken e, ve en önemli fıkıh nedir? diye bir soru yöneltecek öğrencisi. Ve orada da verecek yani. Orada fıkıh terimini kullandığını görüyoruz. Evet arkadaşlar bu suya doğruna sormak istediğiniz ve eklemek istediğiniz ve alternatif olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Yok. Öyle anlaşılıyor. Ve hader lezi ravavhu yani Kur'an'ın hilafına rivayet ettikleri bu şey. Ne diyor? Hipnota bakalım. Kalel hatibu Kalel hatibu fi fi'l fakihi ve'l mutafakkihi. Eee fakihi ve mutafakkihi ismini eserde hatip diyor ki la rava's sika tabii eee bir isnatla bir sıfat natlıyu ise bazı şartlarla iptedebiliriz. Birincisi yani aklın gerekliliklerine aykırıysa bu ortaya çıkar. Yani başka böyle bir e, görmüş müydünüz görmüş müydünüz? Yani sadis usulüne de benzeyen bir şey değil yani. Bunu da söyleyeyim. Aklın ile çelişiyorsa, muhtasılırsa bir isnat ne yapır? Evet, reddedilir. Çünkü şey açıktır, diyor, yanlışlığı. Yani neşşşşanlar yeri bu, e, bir, bir mucevvizat, tamam mı? Bir mucevvizatil ukulli. Yani aklın, dedim, e, aklı aykırı şeyler ne yapmaz? Ortaya koymaz şey. Yapmaz amma khilaf al-ukuli fana ki şimdi ne ihsas ettiriyor burada bu bu buna değdiriyor görünüyor yani Allah Teala fir Kur'an'da zeker kadın ve yunfi anhum bi iman ve tikarin zinakan Allahu Teala Muhammed çok aşırı yani ha sizden bu işleyen yani bu iki günahla accountlık sözü. bir tane arkeologun söylediği bir diyor. Müslümanları Müslümanlarda yani bir Müslümanlar, Müslüman işlemi potansiyel. düşünün, makul düşünün realist düşünündüğü, yani Bakın düşünün diyor yani. E şimdi ayet böyle açık açık diyor. Sözü verebilir demek işte Bu yuhattisu ve yahtut yuhattisu anil nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kafir affı her adamın reddedilir yani burada o yanlışlık hazret Peygamber'e ait demiyor dikkat ederseniz yukarıdaki hakikat alırsın değil mi net alıyor yani Hz. Peygamber'den bir adamın kabul edildiği reddedilir bu Hz. Peygamber'e Bunlar birini bundan kötü olsun. Yani her gördüğünü din tepdii men lahu. Allah'ın Resulü etmekle de. nasıl demek istiyor ki böyle bir yorum yapabiliriz. Dikkat etmesi gereken noktadır bu sözü. Uygularken Hazreti Peygamberi yok bir bir yani bir anlamı. Hacı yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti aynı kimseyi reddetmek Hayır şahit ediyoruz. Yani yanlış bir sözü etmemek, Hz. Peygamber'i reddetmek değil, ona nispet eden adamı reddetmek. Aslında cümlenin başında söylüyor. Bu ne diyeyim tekvi tekvi? Dehalat Peygamber'e nispet eden kimse içindir. Orada ithamı neyse alet nebi illahi adet bulunmuyoruz. Adam Hz. Peygamber'e yalan nispet adamdır ve كذلك تكلم به إمام konuştuğu her şey semînahu işedele siz de i̇şte bizatiyle değilim isterse işitmeyen ala Aynen aleyhine bu demek, tamam. baş göz üstüne Hz. Evet, Hazreti Peygamber'e ulaşmasıdır baş göz üstüne baş göz üstüne ama yalan adamlar da korkar yani sizi korkmayız demiş kat çünkü biz Allah'ın resulüne iman ettik. Ve nabi dedi biz o şey Yani onun sünnetini bir bir kendi ağzından çıkan söz ediyor. Buna nispetle diyor. Ve neşedu en ederiz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber hep bir şeyin. Aman peygamberi Allah'ın yasak bir şeyi emretmez. Buna düşaydırsın. Peygambere iyi peygamberin peygamberi, bu tafsili olur. detaylı, detaylarına sokuyor. Yani demek eee de, belirli şeyi kabul etmek eee kitabına falan koyduğuyla aksi bir şekilde bir şey emriyet emretmeyeceği anlamına geliyor. Detaylı. Nokta. Atacak, kesip bir tarafa atmayacağına da şahit ederiz. Yani Allah'tan bir şey gelmiş. Böyle bir şey olamaz. Allah'tan geldiyse onu eksiz bir şekilde Allah'ın Resulü'müzle insanlara ulaştırmıştır. Buna da şahit ederiz. Bunu şöyle de arkadaşlar. Yani Allah Resulü Allah Allahın bir niçmas. Tamam. Yani Allah diyor da bu e, yanlıştır diyorsa yanlıştır dediğine doğru diyor. Tamam? Bunu bu şekilde tercüme edebiliriz arkadaşlar. bu? Allah'a bir şekilde hareket, hareket, şahitlik Allah'ın emrinden de zerre miktar. satmamıştır. Yani Allah'ın koyduğu ilginç olan bu bidat kavramı da üzerine düşünmeneken bir kavram. Yani bu aslında bu, bu. Allah'ın koyduğu alallah ya Allah söylemediği bir daha misli ettiği gibi Allah'ın Resulü Allah'a Allah'ın söylemediği bir sözü yani kılmamıştır. İnşallah. Dinliyorum Söylediğim şeyler. <gülüyor> evet. Sorumluk kılmadığı bir şey olmamıştır aziz Peygamber. Bunun için Allahu Teala, Allah Teala buyurmuştur ki, Resulü aptın, e, Resulü e itaat ederse Allah itaat etti. Şu ayetin de arkadaşlar, bu giril var mı? Allah'tan gelen her şeyi Peygamber açıklamıştır, açıklamıştık burada her şey. soru geldi. Al Peygamber mi tamam, demiştir? Ona muvaffak olur diyor. Altında bir sır var mıdır hocam, ihtimali var mıdır? Sadece Allah ile Hazreti Peygamber'in bildiği sallallahu. Biz de i̇şte sen e, sorun, tamam Tamam, tamam. Yani şu an, şu an kaçırdığımız bir yeri varsa onu ekleyelim.